Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Teknoloji Oku YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Huawei Watch 3 akıllı saat incelemesini gerçekleştireceğiz. Biliyorsunuz biz geçtiğimiz günlerde Huawei Watch 3 Pro'yu incelemiştik. Bu ilginç bir akıllı saatti. Üzerinde esim teknolojisi bulunuyordu ve çok da gelişmiş özellikler ki mesela vücut sıcaklığı, ölçme gibi özellikleri bulunuyordu. Bir de ailenin Pro olmayan ikinci bir versiyonu vardı. O da bize geldi ve biz de hemen sizlere bir video çekelim dedik. Şimdi her zaman yaptığım gibi ben bir genel görünümden bahsetmek istiyorum. E güzel. Ve hoş bir akıllı saat var karşımızda. Şöyle karşıdan baktığımızda üst kısımda büyük dairesel bir tuşumuz yer alıyor. Bunun altında da aslında tuş olduğu çok belli olmayan ama ikinci bir düğme de yer alıyor. Bu düğme daha çok egzersiz tarafındaki işlemleri aktif ederken diğer taraftaki yukarıdaki düğme ise işte telefonun ana menüsünde gezmek ve diğer işlemleri yapmak için kullanılıyor. Silikon kayışlar tercih edilmiş. 22 mm silikon kayış bunlar bu arada. Bu arada ben normal... Huawei kayışlarını göre Biraz daha böyle başarılı buldum bu silikon kayışları takmanız çıkarmaası kolay. Arka tarafındaki klipsleri çıkarttığınız zaman siz istediğiniz herhangi bir kayışı alıp takıp bu akıllı saati de kullanabiliyorsunuz. Böyle bir özelliğin olduğunu söyleyelim. Bunun dışında arka tarafta algılayıcılar var. E, kablosuz şarj desteği olduğu için arka taraf seramik olarak tasarlanmış. Bunun dışında hani cihazın başka bir hani böyle düğmesi vesairesi bulunmuyor. Güzel, şık, akıllı bir saat var karşımızda. Evet bu genel görünümden sonra şimdi bir de teknik özelliklerden bahsetmek istiyorum. Şu anda ekranda bir tablo görüyorsunuz. Huawei Watch 3 1.43 inçlik amoled bir ekrana sahip. 466x466 466 piksel 46 mm bir ekranımız var. 16 GB depolama alanımız kablosuz şarj desteği olduğunu söylemiştik. 100'den fazla aktiviteyi takip edebiliyor. Farklı kadran seçenekleri var. 20 mm kayış olduğunda yine söylemiştik. Telefon görüşmesi yapma özelliği bulunuyor. Müzik kontrol edebiliyor. Bildirim alabiliyor uygulamalardan ki onu siz belirliyorsunuz. Deri sıcaklığı ölçme, SPO2 ölçümü, stres uyku ve kalp ritmi takibi gibi özellikleri bulunuyor. Düşme algılama özelliği var. Bluetooth 5.2 teknolojisini kullanıyor. GPS, Glomass bayıdı gibi navigasyon sistemlerini destekliyor. Esim özelliği olduğunu söylemiştik. Uygulama yüklenebiliyor ve 14 güne varan bir pil ömrü de olduğunu belirtelim. Şimdi gelelim saatin bize sunduğu kullanım deneyimine. Öncelikle ben bir kurulumdan bahsetmek istiyorum. Huawei akıllı saatleri uzun süredir test eden birisi olarak aslında kurulum oldukça kolay. Eğer Huawei marka bir cep telefonunuz varsa buna Huawei sağlık uygulamasını yükledikten sonra saati otomatik olarak tanıtıyorsunuz. Kurulumu çok uzun bir süre almıyor. Kurulumdan sonra bu sağlık uygulaması üzerinden birçok verinizi de takip edebiliyorsunuz. Birkaç gün geçtikten sonra da geriye doğru da bu özellikleri görmeniz ve bunları değerlendirmeniz mümkün oluyor arkadaşlar. Bu sağlık uygulaması çok güzel. Aynı zamanda saatin arayüzünde buradan yüklüyorsunuz. Ücretli ve ücretsiz birçok saat kadranının olduğunu söyleyelim. Bunları saatinize yükleyerek kullanım imkanı sağlanıyor. Saat kadranlarına gelmişken... Saatin ekranında böyle basılı tuttuğunuzda birçok farklı kadran geliyor. Zevkinize göre neleri görmek isteyip neleri görmek istemediğinize göre birçok aslında kadran var. Çok klasik kadranlar da var çok farklı kadranlarda var isterseniz klasik olarak kullanırsınız isterseniz işte kalp göstermekten tutun da e, vücut sıcaklığınızı göstermeye kadar birçok e, şeyi görebildiğiniz kadranlarda olduğunu belirteyim burada artık keyfinize göre kendi ihtiyaçlarınıza göre bir seçim yaparsınız egzersiz tarafında da az önce bahsetmiştim fiziksel e, bu alt, alt kısımdaki tuşa bastığınızda aslında birçok egzersizi görebiliyorsunuz burada koşular var işte açık alan koşusu var kapalı alan koşusu var açık alan yürüyüşü var böyle bir sürü yani yüzden fazla farklı farklı egzersiz türünü size takip yapabiliyor. Konumunuzu da kaydediyor bu arada. Bu da önemli. Mesela burada bazı kurslar da var bu arada. Koşu kursları diye bir şey var. Koşu yürüyüş temel kursu var. İşte koşu yürüyüş gelişmiş, kolay koşu var. Bu arada bu saat size hani şöyle yapın, böyle yapın gibi yönergelerle nasıl koşmanız gerektiğini, nasıl spor yapmanız gerektiğini de anlatmış oluyor. Bunun dışında baktığımızda saatin özelliklerisinden telefon görüşmesi yapabiliyor. Telefon görüşmesi özelliği bulunuyor. Telefon görüşmesi özelliği sayesinde örneğin telefonunuzda bir çağrı geldiği zaman saat üzerinden konuşabiliyorsunuz. Şimdi bunun bir örneğini izleyelim. Daha sonra videomuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Alo. Alo. Güzel geliyor Özgür abi. Sen benim sesimi alabiliyor musun? Evet, gayet net bir şekilde alıyorum şu an sesini. Eee şu anda ee, şu anda beni Huawei Watch 3 mikrofonları üzerinden duyuyorsun. Net bir şekilde alabiliyor musun sesimi? Kesinlikle net bir şekilde alıyorum. Sen benim gürültü geliyor buradan bir ambulans geçiyor şu anda aşağıda. Ya ambulans sesi buradan geliyor ama senin mikrofondan hiçbir şekilde gelmiyor. Seni net bir şekilde duyabiliyorum yani. Almış olacaksınız. Akıllı saatte aynı zamanda telefonunuzdaki müzikleri de kontrol edebiliyorsunuz. Deezer, Spotify ya da benzer bir müzik uygulamasını açtıktan sonra akıllı saatteki müzik uygulamasından istediğiniz gibi şarkıları ileri ya da geri alma imkanınız oluyor. Ve aynı zamanda akıllı saatinizi deklanşel olarak da kullanıp fotoğraf çekebiliyorsunuz cep telefonu üzerinden. Huawei Watch için bir diğer özelliği ise Esim özelliği. Türkiye'de henüz kullanılmıyor bu. En azından akıllı saatlerde kullanılmıyor. Ama bu sayede saatin hani telefona ihtiyaç olmadan da birçok özelliğini kullanabiliyorsunuz. Bu da önemli artılarından bir tanesi. Öte taraftan bir de bildirim meselesi var. Bu bildirimlerin ayarında hani hangi uygulamadan bana bildirim gelsin ve ben o saatten göreyim ayarında yine Uygulama e, sağlık uygulaması üzerinden gerçekleştiriyorsunuz. Ayarlarını açıp ister kapatıyorsunuz. Mesela Whatsapp'tan mesajları görebiliyorsunuz ya da gelen SMS'leri saatinizde görebiliyorsunuz. Bu tarz özellikleri istediğiniz gibi kullanmanız da mümkün oluyor. Burada bu da önemli özelliklerden bir tanesi. Uygulama bir bildirim demişken aslında saate e, HarmonyOS işletim sistemini kullanıyor. 2.0 biliyorsunuz. Aynen Pro modelinde olduğu gibi. HarmonyOS sayesinde birçok uygulamayı da akıllı saate yükleyebiliyorsunuz uygulama sayısı şimdilik bir tık az ama yavaş yavaş arttığını da söyleyebilirim ve arttıkça da mesela kullanabiliyorsunuz mesela petal search'u kullanabiliyorsunuz yani bir navigasyon yaptığınızda saat size e, telefon cebinize koyup sağa dön, sola dön 100 metre ileri git gibi yönergeleri direkt saat üzerinden de görebiliyorsunuz bu güzel olmuş Be belli bazı ufak tefek uygulamalarda saate yükleyebiliyorsunuz bu da önemli özelliklerinden bir tanesi haline gelmiş gelelim Huawei Watch 3'ün pil özelliklerine saatim üzerinde 450 miliamperlik bir pil var ve pilini kablosuz olarak şarj edebiliyorsunuz. Aynen Watch 3 Pro'da olduğu gibi. Şöyle bir adaptör kablo gibi bir e, aksesuar çıkıyor kutusundan. Bu sabit, yani bunu bir şekilde çıkartamıyorsunuz. Bunu altına taktığınız andan itibaren de şarj olmaya başlıyor ve bu şekilde şarj olarak akıllı saatinizi şarj ediyorsunuz. Bu arada pil ömründen de bahsetmek isterim. Normal şartlarda eğer Wi-Fi'yi ve Bluetooth falan kapatırsanız ki Wi-Fi özelliği var bu arada. Yaklaşık olarak 3-4 günlük bir pil ömründen söz edebiliriz ama Belli özellikleri kısar ve güç tasarrufunu aldığınız zaman bu pil ömrü 14 güne kadar çıkıyor ama tabii o zaman da belli özellikler kısılıyor. Kadran değiştiremiyorsunuz veya belli fonksiyonları biraz daha az kullanmaya başlıyorsunuz. Ee, bu da e, uygulama yüklenen saatlerde genelde pil ömrü birazcık azalıyor. Bu modelde de bu şekilde ama ben uygulama yüklemem, belli özelliklerde de kullanmam derseniz 14 güne kadar bir pil ömrü sizleri karşılıyor. Gelelim hepinizin merak ettiği konu olan saatin fiyatına. Huawei Watch 3'ün biz bu incelemeyi yaptığımız tarihteki fiyatı 4999 TL idi. Belli bazı hediyelerle de satılıyor bu ürün. E, fiyatına baktığımızda aslında şöyle esim özelliği olan saat Türkiye çok fazla yok. O yüzden karşılaştırma yapma imkanımız yok. E, fiyatın hani esim olduğu için birazcık yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü o zaman vergiler ve diğer şeyler artıyor ister istemez. Ama özellikler açısından değerlendirilmemizde fiyatın normal olduğunu ve makul olduğunu söyleyebiliriz. Bir videonun daha sonuna geldik sevgili teknoloji oku izleyicileri. Bu videoda sizlere Huawei Watch 3 akıllı saati anlatmaya çalıştık. Saatle ilgili. Bizim anlatmayı unuttuğumuz, sizin merak ettiğiniz konular varsa yorumlar kısmında bizlere yazmaktan çekinmeyin. Hepsini değerlendiriyoruz, hepsini izliyoruz, hepsini en azından yorum yapıp o yorumlara canıt vermeye çalışıyoruz. Onun da altını çizelim. Youtube kanalımıza abone olmayı, bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal yolları takip etmeyi unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.